Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle yine Brawl Stars konusu hakkında konuşacağım ama bu sefer farklı olacak nasıl dersiniz bu sefer e, hep oyun çekiyordum bu sefer oyun çekmeyeceğim e, Brawl Stars'ın Mayıs güncellemesi yani yeni yama hakkında konuşacağız bu yeni yama e, gele, gelecek hafta gelecek arkadaşlar e, nasıl olacağını konuşalım Yani gelecek hafta derken 11 Mayıs. Yani yarından itibaren e, gelmesi bekleniyor. Hafta içerisinde. Ne olacağından konuşalım. İlk olarak biliyorsunuz e, çok da bekleniyordu Bro e, Browpest geliyor. Browpest geliyor. Nasıl bir şekilde gelecek arkadaşlar. E, zaten e, dün Brawl Talk yayınlandı. Onu da izlediyseniz zaten az çok bilgilenmişsinizdir. Yani biliyorsunuzdur. E, Bro Pest şöyle olacak şu an gömselde de görmüş olduğunuz gibi aşağısı e, ücretsiz olacak diye biliyorum yukarısı da zaten Brow Pest yazıyor ücretli olacak arkadaşlar ne şekilde ücretli olacak de, e, nasıl desem çoğu oyunda olduğu gibi e, 170 daha doğrusu çoğu oyun demeyeyim çoğunda e, ücretli oluyor o Pestler Bunda şöyle bir şey var. 170 elmas arkadaşlar. 170 elmas da e, direkt satın almak istiyorsanız markette 70 lira. Yani 70 lira gibi bir ücrete denk geliyor. Ama bence elmasla alın. E, nasıl olacak? E, benim şu an arkadaşlar 98 elmasım var. Biriktirmeye devam edeceğim. Bence siz de biriktirin. E, şu an biriktiriyorsanız ve kaç elmasınız olduğunu kaç elmas derken arkadaşlar elmas diyorum ama yeşil taş demek istiyorum kaç yeşil taş olduğunu e, yorumlara yazın arkadaşlar Arkadaşlar yorumlara yazın e, güzel olur e, başka ne gelecek oyuna arkadaşlar herkesin beklediği gibi tabii ki yeni savaşçı geliyor İsmi Geli diye biliyorum arkadaşlar yanlış okuyorsam e, çok özür diliyorum Gale diye yazılıyor yani ben öyle okuyorum Geli e, nasıl bir savaşçı Mr.Peace oyundan geliyor e, onun dükkanında çalışan yaşlı inatçı bir savaşçıymış e, silahı ondan ağır arkadaşlar <gülüyor> o yüzden bence oyuna geldiğinde birazcık yavaş bir karakter olacak onun dışında ben Ateş etmesine baktım arkadaşlar. Shell'i Shell demeyeyim pardon. Sandy'nin e, Ateş etmesine benzettim. Bir de Ultisine yani Süper Gücü'ne baktım arkadaşlar. Onda da Shell'nin Süper Gücü'ne benzettim. Siz de yani bakabilirsiniz ve yorumlara yazın arkadaşlar. Siz neye benzettiğinizle ilgili. Bence güzel olmuş ama çok da beğendiğimi söyleyemem. Ama iyi bence. Devam edelim. Ee, sıradaki ise sıradan yani ücretsiz kutular arkadaşlar. Ondan artık elmas çıkmıyor maalesef. Bu yüzden biriktirmenin manası yok. Bence arkadaşlar açın elmasınızı alın. Ben zaten bir önceki videoda yüze 100 100'e 100'den bile yukarı kutu açtım. Oradan bu kadar elmasım çıktı. Zaten videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Yani bence kutuları boşa satlamayın arkadaşlar. Açın. Elmasımız biriksin. Pro satın alın. Yani bence mantıklı. Benim şimdi de arkadaşlar 98 elmasım var ama şu konuda kararsızım. Bu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani şimdi elmasım o kadar olsa bile ben birazcık daha biriktirip karakter falan da satın almayı düşünüyorum. Böyle mi yapayım yoksa Pro PES'i mi satın alayım? Bunu e, yorumlara yazın arkadaşlar hani biriktirdiğimde Devam edelim Bir şey söylemeyi unuttum e, Şimdi nasıl desem Browpass'te e, Biliyorsunuz Hani her şey olduğu gibi görev yapınca hediye alacağız ya O görevler sayesinde kupa yolunu da rahat fullleyebileceğiz açıklaması da yapıldı Burada eklemek istiyorum başka ne kaldı bir düşüneyim bir şey daha geldi demediysem e, demiş olayım demiştir ama bir daha diyeyim arkadaşlar sıradan kutulardan e, artık elmas çıkmayacak demiştir muhtemelen e, geçelim diğer bir şeye Arkadaşlar şu yeni yanı yayınlanacak savaşçı olan Geli e, Yeni enderlik türü olan Değişken yani kromatik türde yayınlanacak Şimdi kromatik tür nedir diye sorarsanız Kromatik tür arkadaşlar yani değişkenlik gösteriyor Belli bir enderliği yok Şöyle olacak Şimdi sezon sezon olacak e, Nasıl desem bir sezon ortalama bir ay sürüyor diye biliyorum Tam da nasıl yapılacağını bilmiyorum İşte birinci sezonda Savaşçı ilk yayınlandığında enderlik türü olacak sonraki sezonda gizemli sonraki sezonda destansı olacak destansıdan aşağı düşmeyeceğini sanıyorum ee, nasıl olacak şimdi bu savaşçıyam arkadaşlar biz ne şartlı olursa olsun e, e, kutulardan efsanevi savaşçı çıkartır gibi çıkartacağız Böyle bir zorluğu var Ancak ProPass'i satın alırsanız Bu savaşçı anında sizin olacak arkadaşlar Yani zorluk yaşamayacaksınız O açıdan bence bu ProPass iyi olmuş Devam edelim Söylemi unuttum Zaten siz de tahmin ediyorsunuzdur Yeni skinliğimiz var Bunlardan ilk yayınlanacak olan sanırım Suikastçı Mortis Ben beğendim Güzel'e benziyor Diğer skinleri de şimdi anlatacağım size. Guard Rico yayınlanacak. Sonra Tropical Sprout yayınlanacak. Arkadaşlar ben bunlardan Tropical Sprout'u fazla yani beğenmedim. Ama öbür ikisini evet beğendim. Güzeldi. Son olarak bir de Supercell'in kuruluş yıl dönümü işi var. Evet arkadaşlar 14 Mayıs'ta. Supercell'in sanıyorum ki kuruluş yıl dönümüymüş. Öyle araştırdım. O gün Barbar e, Barbar Kral, Kral bu bize hediye olarak gelecek. Sevdim ben sahici güzel gözüküyor. Devamını devam edeyim. Arkadaşlar bir de emoji işi var. Bu emojileri biz nisan ayında jeki, gün, jeki gelmişti biliyorsunuz o güncellemede gelecek diye bekliyorduk aslında gelmedi Bu güncellemede gelecekmiş Tahminimce bu PS satın aldığınızda kullanabileceksiniz ücretsiz olarak yayınlanmayacak sanırım Yani emojiler de geliyor arkadaşlar Devam edelim başka ne vardı Şu var arkadaşlar şimdi biletler Güncelleme ile beraber kaldırıldı yani kaldırılacak biliyorsunuz Kullanmadığınız her 10 bilet için bir elmas alacaksınız bir tane Bence fazla iyi değil bu yüzden biletleri şimdiden kullanmanızı tavsiye ederim Onun dışında öbür oyun modları sürecek ama maksimum 2 dakika maç yapılacak diye biliyorum yani sanırım bu savaş topu gibi şeyler için geçerli. Diğerleri için de geçerliyse kötü olur. Sonra o maçlardan maksimum yani en fazla 100 jeton kazanabileceksiniz. Yani toplam 100 jeton diye diyebiliyorum. Biliyorsunuz şu an 200'dü sanırım 100'e düşecek. Ee, yani ben bu kısmı fazla sevmedim. Eee yani bu kısım kötü olmuş arkadaşlar. Bence böyle olmamalıydı. Neyse devam edelim. beraber arkadaşlar oyun modu olan Hatsune yeniden yayınlanacak. Birazcık değiştirildi arkadaşlar. Ee, şöyle yarı yarıya bir şey oldu. Ee, bu da üç hafta gibi bir şey sürecek bu oyun modu da. Ee, dediler ki işte çok beğenilirse çok kullanılırsa bu oyun modu daha fazla sürebilir. Ee, bu da bu üç haftada tahmini bir süre. Yani bence oynayın sevilsin daha da yayınlansın güzel bence. Devam edelim. Başka ne var? Gelecek ay ve gelecek veya gelecek sezon yayınlanacak birkaç skin var. Onları size göstermek istiyorum. Arkadaşlar ee, yani öbür yayınlanacak skinlerse yazlık cip hem şeytani Erdoğan arkadaşlar. Evet şeytani cini ve sanırım işçi veya makineci anlamlarına geliyor. İşçi işte biz işçi diyelim. İşçi Jack'i yayınlanacak arkadaşlar. Siz buradan hangisi sevdiğiniz yorumlara yazın. <gülüyor> ve ayrıca bir savaşçı daha geliyor arkadaşlar. İsmini, enderlik türünü bilmiyorum. Ama sanırım çapraz bir şekilde ateş ediyor arkadaşlar. Ee, sizce ismi ne olabilir? Enderliği ne olmalı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. O savaşçı çapraz vuruyor diyebiliyorum. Bir de ultisi sanırım nasıl desem bir tür gözlem robotu fırlatıyor sanırım. Ee, ben daha çok Riko'ya benzettim arkadaşlar. Çok benziyor sanki. Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Browthold ve Mayıs güncellemesi bu şekildeydi arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize hoşçakalın, esen kalın, kendinize iyi bakın. Gör tekrar görüşmek dileğiyle bir sonraki videolarda.